Soluğu favorisi olan kuzucukların yanında alıyor. Yerim ben sizi. Koyun, kuzu, hatta yabancılıklar bile var. Sakız kuzusu, sakız kuzusu meşhur var. sakız kuzusu. Sakız var orada sakız kuzu. <gülüyor> sakız kuzusu burada. Ne? Kuzular mevcut. Kofuduk kofuduk böyle zıplaşa zıplaşa böyle gezen kuzular var. O... Pek de galiba lezzetli oluyor sakız kuzuların. Tabii bir, birinci kalite kuzudur. Gençliğinin en hareketli dönemini yaşıyorlar gördüğünüz gibi. Bir oraya bir buraya. Hepsi bir oraya bir, bir buraya. Gel bakalım gel buraya, gel buraya adamı hasletme gel bir işte. <gülüyor> <gülüyor> yakaladım. Evet benim hep yemeyeceğiz. Afiyet olsun. Biraz da yedireceğiz bu kuzulara. Hep sütleri biz içiyoruz, biraz Yedim da onları içiyoruz. Çok acıktın evet. sen ya, ne kadar acıktın sen öyle ya. Evet. Bu Avrupa görmüş kuzu. Evet Avrupa görmüş. bu Evet kanamalı. anneli analı, yavrulu. Kutluluğu sakız kuzularının aralarında buldu. E nasıl bulmasın? Bu kuzuların şirinliğinin mesledemeyeceği kimse yok bu düğün. Kuzumuzu parçalamaya başlıyoruz. Efendim hissiyatla sevilip afiyetle yenen tek hayvan yegane hayvanlardan biridir kuzu. Pek severiz onu böyle ama. Sevelim ki yumuşasın. Siz öyle bir acı var ki burada. Karıncalı dağ başı kan ile doldu. O zaman Oo. mutlu sona biz yaklaştık evet, burada şimdi. Yaklaştık yapacağız. yaklaştık. Ne yapıyoruz efendim? Çok acele etmiyoruz. Yavaş yavaş. Acele etmiyoruz. Sakin. Turgay kendini kavurmanın lezzetine kaptırdı. Ama Aykut Bey'in ona tattırmak istediği bir şey daha var. Neyin peşindesin Aykut abi? <gülüyor> Isınmanın peşindeyim. Gel ısınalım. Bence çok acı bence ya. Gel ısınalım. Bence ısınalım. Gel ısınalım. Bence, bence ısınalım. sonra hep beraber ısınacağız. Yani bu soğukta hala biraz sıcak kalabilen şeyler var. Mutlu son diye işte buna denir. Sizce de öyle değil mi efendim?